Önce şu sorulmalıydı bize, güzel yapacaksınız, bu iktidardan farkınız ne ve kaynağı nereden bulacaksınız? Biz önce milli kaynak paketlerimiz adı altında Türkiye'de hala kullanılabilirse, işlenebilirse, o yöne yönele, yönelebilirsek kazanacağımız 150 milyar dolar civarında yıllık bir kaynağın olduğunu ifade ettik. Ve biz bu kaynakları ve bu kitapları hazırlarken şunu düşünmedik. Geçmişte bir eski başbakanın dediği gibi ya söyleyeyim de kopya mı çekersiniz ifadesinden ziyade biz hazırlayalım. Bizim kullanmamız şart değil. Mevcut hükümet istiyorsa şimdi kullansındır. Ve samimiyetle de gördük ki bizim tekliflerimizden dört tanesini mevcut hükümet biraz gecikmeli de olsa kullandı. Bir örneği <gülüyor> Akdeniz'deki sondaj yerlerinin yanlış yerde olduğunu ifade ettik. Uydu verilerini kullanan biriyim. Sürekli yanlış yerde sondaj yapıyorlardı. Akdeniz'in suyunu kaldırarak sondaj yerini yeni NAVTEX alanlarını hükümete gösteren kişi acizane benim. Bunu e, devlet yetkililerine deney Sosyal medyada anlattık. Kitaplarla <gülüyor> ifade ettik. Kenevir olayı, Su Bakanlığı olayı gibi dört ayrı konuda yani bizim yapmamız şart değil. Fukara halkın karnını kim doyuracaksa biz buna hizmet için hazırız ifade ettik. Dolayısıyla Burada öncelikle yazışımızın sebebi her kim hangi yetkili televizyonlarda bizimle tartışmak isterse biz buna hazırız ifade için önceden yayınladık. Önceden veriyoruz yani biz bunu söyleyeceğiz siz de söyleyeceklerinizi hazır gelin diye ve açıkçası bütün bakanlıklara ilgili bakanlıklara da çağrı yapmıştık. Dönen olmadı tenkit eden olmadı tenkit edilmemesi bizim için olumlu bir veridir. Çünkü aksi bir şey olmuş olsaydı bin tane sebeple işte atıyorlar, tutuyorlar vesaireler denilebilirdi. O yüzden samimi olarak biz bunu yazdık. Ve içlerinde ismini acizane yine benim koyduğum bir iki tane şeyden bahsedeyim ki sebebi belli olsun. Mesela Birleşik Barajlar Projesi. Birleşik Barajlar Projesi Türkiye'ye yağın yağmurun çoğu Doğu, Güneydoğu Anadolu'ya yağmaktadır. 186 milyar metreküpün 52 milyar metreküp oraya ya. Dolayısıyla biz elimizde olmadan zaman zaman özellikle bahardan sonra fazla su geldiğinden baraj kapaklarını açarız. Uluslararası antlaşmalarda 350 metreküp saniyedir. Biz zaman zaman Suriye, Irak'la güzel günlerde 500'e çıkarttık. Bu 800-900 metreküpü geçmektedir. Halbuki bu barajlardan birleştirebilerek ve haritalarını metrajına varıncaya kadar pompa gücüne varıncaya kadar biz projelerini hazırladık bu kitapta var göreceksiniz önce Kayseri-Yamula Barajı daha sonra Ankara yakın Hırfanlı Barajı'ndan Hırfanlı Barajı'na suyu aktararak Konya Ovası'nı sulamanın çok da zor olmadığını mevcut şartlar içerisinde ve buradan büyük paralar kazanacağını bir başka proje vahşi sulamada 30 milyar metreküp harcıyoruz bunun Damla sulama sistemine geçilmesiyle 20 milyar metreküp tasarrufla biz 20 milyar metreküpü şu susuz ortamda dahi satabiliriz. Yıllık 20 milyar dolar eder. Ben rahmetli Turgut Özal döneminde de bu Maravgat projeleri üzerine çalışan kişilerden biriyim. Her şey hazırdı Maravgat suyu liman dahi yapıldı satılacaktı tonu 1,5 dolardı. Bir buçuk dolar. Biz diyoruz ki şimdi bir buçuk dolar olmasın. 20 milyar metreküp su bir dolar olsun. Yıllık net 20 milyar dolar giriş oradandır. Efendim e, su satılır mı? Satılır. Adamlar bize petrol satıyorlar. Biz de su satacağız. Dolayısıyla bunun güne gelecek yeter ki eldeki suları optimum bir şekilde kullanabilelim ve kullanma tekniğimizi geliştirelim. Sal Salçayıra mevlak ayıra tekniğinden vazgeçelim. Dolayısıyla bu ve benzeri Türkiye'de 90, 90 çeşit satılabilir madenin 74'ü Türkiye'dedir. Ama buradan dünyadaki gelirimiz çok azdır. Çünkü bizimkilerin e, miktarı azdır. Yani şunu söylemiyoruz. Biz yeraltı servetleriyle Türkiye'yi kurtaracağız. Hayır. Bor dahil olmak üzere Türkiye'deki yeraltı servetleri dünyaya meydan okuyacak, posta okuyacak bir seviyede değildir. Dünyanın %73'üne sahip olduğumuz bor Dünyadaki bütün satış miktarı 2 milyar dolardır. 500'ün üzerinde yerde kullanılır. Ama 2 milyar dolar. Yani deseler ki Türkler'e bırakın bunları hepsini Türkler satsın. 2 milyar dolar gelir. Dolayısıyla biz en şey Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da özellikle yüzlerce açılmış küçük ölçekli madenlerin nasıl bir sistemle paraya dönüştürülebileceğinin tekniğini anlattık burada. Burada... E Herkesin ekonomik yük sebebiyle tek başına işletemediğinin nasıl kolay işletilebileceğinin tekniğini alırsak eldekini optimum bir paraya döndürme şansımız olur. Bu hükümet döneminde 5 milyar dolar olan ihracat 3,5 milyar dolara düşürülmüştür. 437 maden firması kapatılmıştır. Emek yoğun bir sistemdir, bir ürün geliridir ve biz buna gayret edeceğiz nasıl olacağını da anlatıyoruz. Bu tabi hepsini anlatabilmem değil kendi içinden 20 dakikayı aşmayayım sizleri sıkmak için sıkmamak için söz verdim diye söylüyorum. <gülüyor> ülke sorunları ve çözümlerimizde 36 ayrı konuyu işledik. Bu ülke sorunları ve çözümlerimiz herhangi bir biçimde değil. Mesela devlet planlama teşkilatı ki zamanında benim de görev yaptığım yer kapatılmamalıydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesine göre bürokrasi tahakkümünü ortadan kaldırmak için bu kaldırılmıştır dendi, her şeyi ince eleyip sırt okuyorlar, yatırımlar gecikiyor deniyordu. Haklılık payı da vardı ama şimdi de saray tahakkümü var ve bir kişi karar veriyor. Hiçbir hesap kitap olmadan yapılan bir kişi karar veriyor. Bunların yanlış olduğunu ifade ettik. Çok basit bir örnekle ifade edeyim. Yeni havaalanı işte dünyada bilmem kaçıncı havaalanını yaptık diye övündüğümüz havaalanı Yapılmadan evvelki duruma baktım. Atatürk Havalimanı'nın yolcu taşıma kapasitesi 90 milyon kişi yıldır. Ve Atatürk Havalimanı hayatının hiçbir döneminde 64 milyon kişi yılı geçmemiş yolcu olarak. Yani daha 30 milyon var. Bir de her hava alanının yanında ekstra bir pist yapabilme imkanı vardır. Hem Sabiha Gökçen'de hem Atatürk Havalimanı'nda. Yani ehemlerle mühimleri sıraya düzmekte yanlışlıklar yapılmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı buydu. Bunları sıraya dizen kurumdu. Peki biz ne yaptık? 25.4 milyar euro'ya yeni havalanı yaptık. Elimizdeki havalanlığı körelttik. Efendim hastane yaptık. Güzel o o onun içerisinde hastane yapılabilirdi ama anlamadığımız şey niye pistlerin ortasına hastane yapıldığıdır. Gelecekte hiç mi ihtiyacımız olmayacaktır gibi soruları ve devletin yaptığı ihracatlardaki TÜİK'in yaptığı hataları net bir biçimde Bunları yaparken tabii ki Türkiye'deki verilerden faydalandık ama uluslararası International Grain Council'dan bol miktarda faydalandık. Türkiye'deki hubatlarla ilgili alım satamları net görebilmek için. Türkiye 63 milyon ton buğday satın almıştır sadece 63 milyon ton buğday. E, Sayın Cumhurbaşkanımız e, Bay Kemal sen anlamazsın bu işlerden biz onları un yapıyoruz. Makarna yapıyoruz, glüten yapıyoruz, satıyoruz, para kazanıyoruz dedi. O yüzden hazırladım ben bu raporu. Dünyadaki un satışlarının ortalama bir değeri var International Grain Council'dan aldığım. Ve biz her ton başına 54.6 dolar daha fazla ödemişiz. Un satarken un kıymetli, biz aldık un yapıyoruz. Her nasılsa dünya un ortalamasının yine International Grain Council'dan aldım. Bizim ihracatçılar Birliği'nden aldığım rakamları üst üste koydum. Her ton başına unda 21.3 dolar daha aşağıya satıyoruz. Mantığı yok. Makarnayı dünyanın üçte biri fiyatına satıyoruz. Kayıp 5 milyar dolar sadece burada. Bu nasıl iş ki? Biz ihracatta da zarar eden bir sistem kurmuşuz. ithalatta da zarar eden bir sistem kurmuşuz. Ve gene... 18.6 milyon ton bizim demir-çelik üretim kapasitemiz var. 18.6 milyon ton. Türkiye'nin bütün ihtiyacı 17.7 milyon ton. Ama bir el Türkiye'deki bu kapasiteyi durduruyor. Yarısını diyor üretmeyeceksiniz. Biz 8.5 8 milyon ton üretiyoruz. Geri kalanını dış ülkelerden satılıyoruz. Bunun anlaşılabilir, açıklanabilir bir mantığı yok onların sebeplerini anlattığım. Bu ülke sorunlarımız ve çözümlerimiz kitabında. ve Türkiye'nin arazilerinin nasıl bir teknikle dıştaki firmalara pazarlandığını anlattığım bir bölüm var. E, i̇stirham ediyorum buna dikkat ediniz. Tarımla ilgili bir kararname yayınlanıyor ve deniliyor ki eğer sen köyüne dönersen ya da köyde bir akraban varsa 60 döneme kadar sana yer vereceğiz. Tabii bir madde var altında. E, müracaat edeceksin ama bir komisyon görecek, yani benim adamıma vereceğim deniliyor. Vazgeçtim bundan, en sıkıntılı tarafı 8. ve 10. maddeler deniliyor ki eğer bu arazilere, hazine arazilerine herhangi bir talep olmadığı takdirde hükümet sınır tanımaksızın yani 60 dönüm değil 100 dönümü özel ve düzel kişilere verebilir. Burada ve en ilginç olanı bunu Tarım Bakanlığı söylemiyor. Bunu Çevre Bakanlığı'nın Milli Emlak Genel Müdürlüğü söylüyor. Tarımla alakalı kimsenin onu görmesi mümkün değil. İlgilenmez ki oraya bakabilsinler. Dolayısıyla 36 ayrı konunun işlendiği yer burası. Bir Erbakan rüyası D8 çok şükür o çalışmalar içerisinde de bulunmak bana nasip oldu o dönemde. Burada tabii ki o ülkelerin temel özelliklerini anlattığımız... E, işte ticaretleri, ihracatları, ithalatları, Türkiye ile karşılıklı ithalat ve ihracatları gibi klasik bilgiler var ama burada iki şey çok önemli. Bir, o Müslüman ülkelere çok önem verdiğini söyleyen Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız 33,5 milyar dolar olan bu D8 ile olan e, ticaret hacmimizi 14 milyar dolara düşürmüştür. E, bu kadar çok seviyorduk da Niye? It, ithalat ve ihracat hacmımızı küçülttük. Bunun açıklaması yok. Bir de bizim bir teklifimiz var. Ben bu son zamanlarda çıkan coin sistemlerini fikri olarak destekleyen biri değilim. Ama onu görür görmez geçmişte rahmetli hocamın biz bir ortak para birimi e, bulmalıyız cümlesinden hareketle şöyle bir sistem düşündüm. Eğer biz bir altına dayalı bir D8 coin çıkartabilirsek ve bu D8 ülkeleri kendi aralarındaki ithalat ve ihracatlarda bu tanımlanmış kendi para birimlerine altın karşılığı şimdi neyse o D8'deki oranı da o şekilde tanımlanmış olacak. Bir yıl süreyle karşılıklı biz blockchain sistemi üzerinden bu değişimleri yapabilirsek dışarıya hiçbir para ödemeden Amerika'ya swift kodlar karşılığı para ödemeden ve Amerika'nın Bizim ülkelerimiz arasındaki ithalat ya da ihracatın ne olduğunu öğrenmesine fırsat vermeden böyle bir para sistemi bulabiliriz. Bunun detayını açıkladığım sistemde bu. Bu çok önemli. Çünkü SWIFT kodla yapılıyor şu anda. Siz nereden nereye ne satarsanız önce banka numaraları dahil olmak üzere Amerika'ya gider. Bu milyarlarca dolar ülkeler arasındaki Amerika tarafından kullanılır. Bir ay, üç ay, beş ay o andaki e, o devletin. Diyelim ki İran'a olan kızgınlığı var, engelleyebiliyor. Irak'a olan kızgınlığı var, engelleyebiliyor. İthalat ve ihracatınızı dahi engelleyebiliyor, para transferini engelleyerek. Bunu saniyeler ölçüsünde, blockchain sisteminde kullanarak biz altına dayalı bir D8 coin çıkartır yapabiliriz. Bu kitapta da iki temel şey buydu. Diğerleri tabii ki klasik bilgiler. Kanal İstanbul asla yapılmamalıdır. Bunu bir trende uyarak işte orada arsalar alınmış efendim şöyle olmuşun çok dışında. Çok rica ediyorum detaylı bakın. Bu o dönemde Montreux Anlaşması'nın orijinal İngilizce detayları kullanılarak yazılmış bir kitap. Ve Trakya'da ne olacağını bilimsel hazırlanmış makalelerde o tuzlu suların yan kayalar içerisinde nasıl infiltre olacağını modflow programıyla nerelere kadar ilerleyeceğinin bilimsel raporlarıyla beraber çakmak hattının bizim Türkiye'nin savunmasındaki önemine varıncaya kadar bu e, kanalın yapıldığında limanına gidecek Amerikalıların Türkiye'nin başına öreceği çoraplara kadar ve o günden bugüne kadar Türkiye e, kanal e, Efendim çok kişi geçiyormuş, problemmiş noktasının doğru olmadığını ifade eden bütün devlet grafikleriyle beraber geçiş azalmıştır. Çünkü eskiden doğalgaz ve petrol nakli gemilerle yapılıyordu. Bu şimdi boru hatlarıyla yapılıyor. Bunun da doğru olmadığını ifade eden 13-14 madde ile Kanal İstanbul'un neden olmaması gerektiğini, stratejik açıdan it ithalat ve ihracatımızı engelleme açısından bize büyük zararlar vereceğini ifade eden bir kitap. Bunu e, çok kısa olarak tutmaya çalıştık ki en azından okunurluluğu çok kolay olsun. Türkiye için önemlidir. Hatta gelmek için Çanakkale'de bile bir küçük geçiş yapmayı planlıyorlar. Engellemek elimizdedir. Desteklerinize ihtiyacımız var. Önemli kitaplardan bir tanesi budur. Siz bunun böyle gözüktüğüne bakmayın. 536 sayfası şu anda gözüküyor. Bunun arkasında bir CD var, 7186 sayfada burada. Bu kitap 7722 sayfa. Peki bu kitap nedir? Bu kitap derli toplu olarak devletin elinde bulunmayan, bütün son verilerle hazırlanmış, devletteki bütün bakanlıkların verilerini, uluslararası verilerle beraber biz bunu coğrafi bilgi sisteminde hazırladık. Bütün il, ilçe, beldelere varıncaya kadar Türkiye'nin bütün sektörlerini 2002 ile 2020 arasındaki bütün değişimleri grafiksel olarak, sayısal olarak ve coğrafi bilgi sisteminde karşılaştırmalı, yorumlamalı olarak hazırladık. Bunu hazırlarken televizyon tekniği uyguladım. E, televizyonda bir şey dikkatimizi çeker, benden çok daha iyi biliyorsunuz. Bir film ya da kısa bir şey gösterilir, arkadaki cümle çok fazla değildir. Çünkü kabul edelim ki bizim halkımız çok okumayı seven bir özelliğe sahip değildir. O zaman biz çok kısa görsel bir veriyle desteklemeli, altında yorumlarla yine kısa yorumlarla onun ne olduğunu anlatabilmeliydik. Bu 7722 sayfada da bunu göreceksiniz. Burada nükleerle ihtilaller arasında darbeler arasındaki bağlantıları da göreceksiniz. Burada e, niye filtrelerin tek başına kirliliği önleyemeyeceğini de göreceksiniz. Burada kaçakçılık yapılan yolların Türkiye'de hangi yolları takip ettiğini göreceksiniz. Burada rüşvetin hangi şehirlerimizde çok olduğunu göreceksiniz. Artma ve azılmaları. Burada Hangi yollarda daha fazla trafik kazası oluyoru, daha fazla ölümlü kazalar olduğunu göreceksiniz. Yani aklınıza gelen gelmeyen hangi hastalık hangi şehrimizde çok daha fazla ve artmışı göreceksiniz. Ve bu hazırlanırken göreceğiniz 20 bini aşkın grafik, e, tasarım, resim her ne görüyorsanız tamamı bize aittir. Sadece içinde karşılaştırmalı olarak göstermek istediğimiz için devletin görüntüsü bu, gerçek bu diye göstermek için devlet ver, e, verisi olarak 8-10 tane tablo kullandık. Onun dışında bunun örneği hiçbir yerde yok. Kullanacağınız bir veridir. Her biri ayrıca değerlendirilebilir ve bunun içerisinde emin olunuz hangi otelden kaç turist çıkmış, domates miktarımız ne kadar artmış o ilde ne kadar eksilmiş... Hangi profesörler nereden nerelere göç etmiş, hemşire sayısı, sağlık memuru sayıları nerede atmış, nerede eksilmiş, coğrafi bilgi sisteminde bunları renkli olarak da kurguladık ki çok net olarak bu görülebilsin. Yani görsele dayalı da bir seçimlerde bulunduk. Çok net görülebilsin diye. Dolayısıyla bu Biz Türkiye'yi Biliyoruz kitabı iddiayla söylüyorum değerli toplu olarak devlette halen olmayan bir kitaptır. Böyle bir çalışma yok. Bunları Devlet Planlama Teşkilatı hazırlardı. O teknikle hazırlanmıştır. Arkasındaki CD'de her ilimiz için ayrı ayrı bu değerlendirmelerin yapıldığı 81 tane PDF göreceksiniz. Her biri yaklaşık 90-100 sayfa arasında değişen veriler var. Gelecekte eğer biz bu teşhisi koymasaydık bunu hazırlama gerekeceğiniz de o idi. Biz bu teşhisi koymalıyız ki gelecekte iktidar inşallah nasip olduğunda ne yapacağımız elimizde var zaten. Eksikliği biliyoruz, kaza yapılan yeri biliyoruz. Hangi hastalık nerede biliyoruz. Nerede öğretim üyesi az, nerede doktor az, nerede doktor fazla biliyoruz. Nerede hangi ürün artmış, nerede hangi ürün artmamış, nerede sıkıntı var. Yer altı su seviyelerinin her şehrimizde ne kadar olduğuna varıncaya kadar var. Ve özellikle bir verisini yine Kanal İstanbul kitabında kullandık. Yer altı su seviyelerimiz maalesef düşmüş bir vaziyettedir. Yine vahşi pompalama sistemiyle. En basiti bizim Ankara civarında. Tuz gölü niye kurudu diyorlar. Çok basit bir sebeple. Çünkü devlet muktedir değil. iktidar muktedir değil. Orada en son saydığımda 16 bin dalgıç pompa vardı. Eğer siz... Bu sulama için dalgıç pompaları kullanırsanız dalgıç pompa yer altından su çektikçe yer altı su seviyesi düşer. Bu sefer Tuz Gölü'nün tuzlu suları derinlere doğru gitmeye başlar. O yüzden Tuz Gölü'nün haritası gittikçe küçülmeye başlamıştır. Devlet buna tedbir almazsa eğer ha bir taraftan da Konya bütün pisliklerini boşaltıyordu. Allah'tan o kanalizasyon işini durdurdular. Rahatladı Gölü. Bu ve benzeri birçok veri bu kitabımızda var. Zamanınızı çok öldürmemek için e, bunu da bu şekliyle geçeceğim. Herhangi bir soru cevapla memnuniyetle cevaplarım. Ve bütün bu verilerin ışığı altında şöyle bir çalışma yaptık. Önce 22.000 kişi bütün Türkiye'de benle bağlantılı olan 22.000 kişiye bulunduğunuz şehirde sizce en yetkili olsanız ne yapmayı düşünürdünüz diye bir soru gönderdim. 22 bin kişiden bu cevaplar geldi. Göndermeyenler de vardı tabii. Daha sonra benim yardımcım, bütün 81 vilayetin hatta birçok büyük ilçelerin sosyal medyasına girerek, o yerel televizyonlar, hani halka bir mikrofon tutuyor ya, şikayetin nedir diye, vatandaşın saydığı bütün şikayetlerin istatistiğini çıkardık. Ben yoksa Adıyaman'da çok katlı bir otopark eksikliği olduğunu. Denizli'de çok katlı bir otopark eksikliği olduğunu. İşte Burdur'da Burdur süt fabrikasının kurulması gerektiğini, böyle bir eksikliğin olduğunu bilme şansım yoktu. Dolayısıyla 181 vilayet ve 922 ilçenizdeki bize gelen o bütün bu verileri kullanarak Türkiye'nin ihtiyaçlarını belirleyip yine kendi kaynak paketlerimiz ve hangi şehirde ne olması gerektiğini istatistiki olarak çıkartarak 634 tane proje hazırladık toplam olarak. Bazı projeler tabii ki e, diğer şehirlerde de var olanı ayrı ayrı olarak düşünüyoruz. Ve bu 6 634 tane projede şuna özen gösterdik. Ya biz 634 tane fabrika yapacağız demiyoruz size. Geçmişte yapılan ve bu hükümetin yaptığı en önemli eksikliklerden bir tanesi insana değer vermemesidir, yetişen insana. Çok mu bir örnekle söyleyeceğim. Şimdi o yüzden de bizim projelerimizden altı tanesi Türkiye'nin işte bu gelen istekler doğrultusunda en çok talep edilen en çok kamuya yönelik halka iş bulacak sektörleri seçip onlara yönelik insan yetiştiren merkezler kuracağız. Bunlardan bir tanesini söyleyeyim ve bu merkezlerin neden çok önemli olduğu anlaşılsın. Bizde yenilenebilir enerji genel müdürlüğü vardır. Herkes sanır ki ya işte Türkiye'de yenilenebilir enerji çok önemlidir. Hatta bunu sulandırsınlar diye işte barajlardan geleni de oraya koyuyorlar. Algı yönetimi yapıyorlar. Halbuki Türkiye'de bizim duymak istediğimiz ne? Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi özellikle ne kadardırdır? İkisinin toplamı bizim 98 bin içerisinde, 6 bin civarında, 6 bin megawatt civarında güneş, işte 8-9 bin megawatt civarında rüzgardır, toplasanız 15 bindir 20 sene içinde yapabildikleri bunun 98 bin 317 sadece 15 bini. 20 sene içerisinde algı yönetimi yapıyorlar, suları bunu ekliyorlar, yenilebilir enerji şeyimiz %52'yi geçti diyorlar oranı. Bu doğru değil. Peki burada söylemek istediğim ne? Yenilebilir enerji genel müdürlüğü deyince siz sanıyorsunuz ki güneş enerjileri, santralları kuruluyor. Bütün işleri yenilebilir enerji genel müdürlüğü yapıyor. Eleman yok. Yok. Neden yok? Ya ben, ben bunu nereden biliyorum? Çünkü her sene yeniden diyorlar ki biz bu yetkimizi TEDAŞ'a devrettik. TEDAŞ'ta 20 tane kurulmuş EDAŞ'a devrediyor. Vatandaş, özel sektörün e, yumruğu altında canı çıkıyor işin özü bu neden? yetişmiş eleman yok ya 20 yıldır siz güneş enerjisiyle ilgili hiç mi eleman yetiştiremediniz ve TEDAŞ'taki kişilerin güneş enerjisiyle de bir bağlantısı yok EDAŞ'a devrettiler Türkiye'nin 5 EDAŞ'ı en çok kalabalık olan yerlerde yine bildiğiniz mahşerin 5 atlısının elinde Cengiz Holding'in, CLK Limak Holding, Koli'nin elinde bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. <gülüyor> Dolayısıyla nükleer santral, nükleer santral yapmaya kalkıyorlar eleman çok önemli. Nükleer santralın yer seçiminde 700 adam yıla ihtiyacınız var. Kurarken 700 adam yıla ihtiyacınız var. İşletirken 700 adam yıla ihtiyacınız var. Minimum. Şimdi taik söylerken dahi Türkiye atom enerjisi kurumu ağzınızı doldura doldura anlattığınız bu kurum lisanslama yani uluslararası şart şudur bir nükleer santralı lisanslama uluslararası sertifikanızın olması lazım. Bugün Taek de 700 adam yıl istiyor ya 7 tane adam her birim için yok bana inanın. Efendim, ziraat mühendisi almışlar hayva eşeği etmişler veteriner almışlar yani ileride bir serpinti olursa ziraat mühendisi bir serpinti varsa buğdayda ne oldu baksın diye bir serpinti olursa veteriner ne oldu baksın diye ama onlarca 600 üzerinde işletmeci var. Kim kim işletiyor bilmiyorum ama nükleerci yok. Dolayısıyla insana dayalı yatırım yapacağız inşallah Yeniden Refah Partisi iktidarında. Bu 81 projemizin hazırlanma sebebi bu. Ve inşallah nasip olur. En önemli merkezlerimizin birinde rahmetli Mecmettin Erbakan hocamın ismiyle bir nanoteknolojisi merkezi kuracağız. Detaylar bu kitapta yazıyor. Soracağınız bir şey olursa memnuniyetle cevaplarım. Söyleyeceklerim bu kadar. Saygılar sunuyorum. Sağ sağlık. Hayırlı olsun inşallah. Tabii tabii. Tamam, tabii buyurun. Tabii. Teşekkür Tabii. Kapsamlı bir Teşekkürler. Çok rahat özel Eee tabii Kadetti demek için konulara eee ağırlık veriyoruz. Tabii. Onun, ben de bir proje buna gelecekti. Belediye başkanlığının sistemini tartışıyoruz bu konuda nasıl değerlendiriyorsunuz? Eglatlı bir tartışması. Nasıl bakıyorsunuz? İttifaklar konusu nasıl bakıyorsunuz? Ama biraz daha şu aşamada merhaba. Tabii tabii teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Sistemle ilgili biz aslında parti olarak ilk başta demokratikleştirilmiş başkanlık sistemi diyelim. Bazı rötuşlar yapılarak böyle bir sistem uygulansın dedik. Sonradan onu iyileştirilmiş başkanlık sistemi de dedik. İsmi aslında bir şekilde söylenebilir ama oradaki maksat mevcut başkanlık sistemine bir takım düzenlemelerin, rötuşların yapılması. O da şöyle. Eee Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güçlendirilmesi. Yani örneğin Cumhurbaşkanı'nın belirlediği kabineyle ilgili olarak eee gen soru Türkiye Büyük Millet Meclisi verebilir. O kabinenin, o hükümetin güven oyuyla, meclisin güven oyuyla göreve başlaması tekrardan sağlanabilir. Bunun yanında bütçenin denetlenmesi şu anda maalesef meclis tarafından denetlenmesi çok mümkün değil. Çünkü meclis kabul etmese de bir şekilde cumhurbaşkanının kendi başına belirlediği bütçe devam ediyor. Ve yine kabinedeki bakanların meclisten seçilmiş milletvekilleri arasından atanması. Böylece doğrudan doğruya bakanları da milletin seçmiş olması sağlanabilir ve tabii kabineyle hükümetle milletin bağlantısı Anadolu'nun bağlantısı da daha güçlü hale gelir. Bunun yanında tabii bu kuvvetler ayrılığı meselesiyle ilgili düzenlemeler yapılabilir. Örneğin işte HSK'da, Anayasa Mahkemesi'nde buralarda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi isteğiyle çoğunluk üyeleri belirleyebilmesi şu anda mümkün bu kurumlarda. Bu sadece tek bir insanın doğrudan veya dolaylı olarak çoğunluğu belirleyebildiği bir sistem değil de daha dediğim gibi demokratik hale getirilmesi e, mümkün olabilir. Eee Cumhurbaşkanı yardımcısının da seçilmiş bir insan olması gerekli hale getirilebilir. Bir diğer konu da tabii meclisin yasama fonksiyonuyla ilgili kısım yani Cumhurbaşkanlığı kararlarının şu anda biraz müpem e, sınırlarının net bir şekilde belirlenmesi ve çok da sınırlandırılması asıl olarak doğrudan doğruya yasamanın kanunların çıkarılmasının e, meclis tarafından yapılması Yine Sayıştay şu anda maalesef tabiri caizse kadük halde kalmış durumda. Özellikle varlık fonundaki şirketleri varlıkları denetleyebilme imkanı yok. E bu da düzenlenip Sayıştay'ın şeffaf, daha etkili ve kapsamlı bir denetleme yapması sağlanabilir. Ama tekrardan biz eski sisteme dönelim, hem başbakan olsun hem cumhurbaşkanı olsun yine parlamenter sisteme dönelim demenin çok gerekli olduğunu düşünmüyoruz. Ancak hep söylediğimiz gibi bu bizim bir kırmızı çizgimizde değil. Çünkü sistemler sonuçta bir araçtır. O araç ne amaçla kim tarafından nasıl kullanılacak buna bağlı olarak aslında faydalı mı zararlı mı olması değişiyor. Yani şunu kastediyorum parlamenter sistemde de çok güzel işler yapılabilir ki 54. hükümet bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. MSP-CHP koalisyonu gene çok güzel bir örnek başkanlık sisteminde de güzel işler yapılabilir. Ama bu düzenlemelerin yapılması gerekli. Başkanlık sisteminin iyileştirilmesi veya adına demokratikleştirilmesi deyin. Bu adımlar atılırsa mevcut sistemle doğrudan halkın seçtiği tek bir başkanla devam ettirilmesi mümkün olabilir. Tabii ittifaklarla ilgili biz son zamanda şunu söylüyoruz. Halka gittiğimiz zaman bir esnafa giriyoruz, bir mağdükçene. Çok güzel şeyler söylüyor, i̇şte, takip ediyoruz, destek de verebiliriz veya destek de veriyorum diyen de var. Ama en son da diyor ki yalnız diyor tek bir şartımız var, Cumhur İttifakı ile beraber olursanız, diğer bazıları gibi isimler lazım değil. O zaman diyorlar bir daha hiç gelmeyin, destek vermeyiz. Çıkıyoruz, yan dükkana giriyoruz. O da güzel şeyler söyledikten sonra bazıları gibi Millet İttifakı'na giderseniz diyor, hiç bir daha buraya gelmeyin. Onun da gene ismi lazım değil. Biz de diyoruz ki herhalde millet seçmen bizi hiçbir ittifaka yakıştıramıyor. Öyle olunca biz de kendimiz sanki girsek daha avantajlı, daha etkili olacak gibi diye düşünüyoruz. Gerçi bu tabii her siyasi partinin gönlünde yatan odur. Kendi gücüyle. Kendi ismiyle. Tabii eğer biz kendimiz girip de kendimiz parti olarak bir başkan adayı çıkaracak olursak o zaman bunun tabii partinin genel başkan olması son derece doğal. Her zaman da söylediğimiz bir siyasi parti hele de seçime girme yeterliği varsa zaten genel başkanı ben ülkeyi yönetirim, cumhurbaşkanı olmaya adayım demiştir. Potansiyel bir cumhurbaşkanı adayıdır. Eğer öyle bir durum olursa tabii Yeniden Refah Partisi'nin adayının genel başkanı olması son derece doğal. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Tabi tabi tabi. Şimdi konuşuluyor. Barajın anlaşıldı gibi henüz sunulmadı ama barajın Aslında tabi barajın hiç olmaması en güzeli veya. Barajın şöyle, yani yüzde bir alan veya birin altında bile alan partilerin en azından genel başkanlarının bir milletvekili olarak mecliste temsil edilmesi sağlanabilir. Yedinin dahi yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü Türkiye'de seçmen sayısı gerçekten de yüksek. İnşallah bir daha da yüksek olsun nüfusun artmasından biz memnun oluruz. Yani yüzde yedi dediğimiz oy dört, dört buçuk milyon oy demektir. Pek çok ülkenin nüfusundan fazla ve bunun daha da aşağı çekilmesi veya hatta sıfır olması en iyisi olacaktır. Yalnız burada tabii iktidarın herhalde şöyle bir düşüncesi olduğunu seziyoruz. Yani üçte bir oyla üçte iki temsil hakkı elde edebilecek bir sistem. Aynen 2002'de AK Parti'de olduğu gibi yüzde otuz oyla üçte ikilik mecliste temsil elde etmesi şu anda da çünkü anketlerde hemen hemen Cumhur İttifakı üçte bir oy gibi gözükmeye başladı pek çok ankette. Onun için de dar bölge veya daraltılmış bölge getirme gibi düşünceler olabilir. Ee, ancak tabii bunların e, aynı şekilde başkan seçilme seviyesinin %40'a otuza indirilmesi de gündeme getiriliyor. Tabii bunların ters tepme ihtimali de çok yüksek. Çünkü seçmen bu gibi konularda e, tabiri caizse bir hile yapılmış gibi düşünerek tam tersine reaksiyon verebiliyor. 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminde gördüğümüz gibi. Yani burada işte aynı pusuladan, aynı zarftan çıkan üç pusuladan bir tanesi hileli geçersiz, diğer iki tanesi makbul dediler. E tekrarlayalım seçimi. Böyle bir düzenleme oldu. Sonra tabii aradaki fark daha da açıldı. Şimdi burada da ben eğer başka seçilme seviyesinin yüzde otuza kırka indirilmesi halinde çok ters tepeceğini yani Cumhur İttifakı ve AK Parti açısından olumlu bir sonuç getirmeyeceğini düşünüyorum. Tekrar teşekkür ederiz. Buyurun. oran, biraz da sistem e, intifakları zorluyor, görünüyor. Siz hiçbir koşulda seçimlerdeki, önümüzdeki seçimlerde hiçbir koşulda intifaklarda yer almayacak mısınız? Ya da yeni bir intifak oluşturup arayışınız olabilir? Evet tabii bunu hep söylüyoruz yani bizim şu andaki e, düşüncemiz bu ve isteğimiz gönlümüzde yatan bu ama sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye'de sistem var değişik bir konjonktürün oluşma ihtimali var yeni kombinasyonların yeni partilerin ortaya çıkma ihtimali var Türkiye'de 24 saat bile uzun bir zaman onun için de kesinlikle hiçbir şekilde e, ittifak yapmayacağız bu bizim kırmızı çizgimiz dememiz helele hele şu anda doğru olmaz. Tabiri caizse dereyi görmeden paçaları sıvamak gibi olur. Onunla ilgili bir üçüncü ittifak önerisini biz televizyonlarda da basın toplantılarımızda da ifade etmiştik. O da şu, yani seçmenin sağ partiler olarak nitelendirdiği partilerin bir ittifak çatısı altında bir araya gelmesi. İşte iyi Parti bunun başını çekebilir. Çünkü oy oranı bakımından tabii yüksek bir oy oranı var, mecliste grubu var. Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah. Bunu neden böyle düşünüyoruz? Çünkü yıllardan beri mevcut iktidarın elinde güçlü bir argüman var. Ee, karşı tarafa geçen kim olursa olsun, ne kadar güzel e, projeler ortaya da koysa, ne kadar temiz bir geçmişi de olsa, e, sonuçta sen HDP'nin, CHP'nin tabiri caizse kayığına bindin. Orada HDP var, CHP var. E, bu noktada iktidarın imkanları da çok yani algıyı oluşturup onu yönetiyor. Ve gerçekten de bu etkili oldu. Mesela orada yer alan Saadet Partisi çok zarar gördü, çok sıkıntı çekti. Halen daha da çekiyor. Biz bunu Anadolu'da arazide de görüyoruz. Ee, öyle olunca bu argümanın iktidarın elinden alınabilmesi bakımından böyle bir üçüncü ittifak olması halinde bir sinerji oluşabileceğini ifade etmiştik. Ee, tabii bu noktada hem Cumhur İttifakı'nda hem Millet İttifakı'nda olan bazı partilerin bu ittifaka gelmesi gerekli olacak doğal olarak işte Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı'ndan bu tarafa gelmesi, İyi Parti'nin gene Millet İttifakı'ndan buraya gelmesi ama bu durumda aslında bütün partilere avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü hep söylediğimiz bir tabir var. Yani benzemezlerin bir araya gelmesi sinerji oluşturmuyor. Tam tersine negatif sonuçları olabiliyor. Yani Saadet Partisi tabanında ile ilgili çok rahatsızlık oldu. Müşahhas bir örnek olarak. E CHP'nin bazı katı layık kesimlerinde de Saadet'le Hatta Sivas konusu dolayısıyla işte temel böyle biz niye birlikte oluyoruz diye orada da rahatsızlık oldu. Öyle olunca daha birbirine yakın sayılabilecek en azından seçmenin sağ partiler olarak gördüğü partilerin bir üçüncü ittifakı oluşturmasının ciddi bir sinerji oluşturacağını düşündük. Tabii bir fikir olarak, bir ihtimal olarak söyledik. Herhangi bu noktada bir çalışma olmadı henüz. Estağfurullah. Tabii. Yani onlar doğrudan doğruya hayır biz bunu kabul etmeyiz veya bu olmaz demediler. Ancak tabii bu konuda görüşülmesi, müzakerelerin, istişarelerin sürdürülmesi ve olgunlaştırılması gerekir dediler doğal olarak. Ve tabii seçime de daha normal zamanında yapılırsa bir buçuk sene bir süre var. Şimdiden hemen bu olur veya olmaz demek çok doğru olmaz dediler. Ama hiçbir tanesi tam olarak buna kapıyı kapatıp böyle bir şey olmaz da demedi. Teşekkür ederim. Buyurun. Sonrasında başında şey demiştiniz. Ee, yani yaptığımız işler, iradesi sanki kabul etmiş gibi ama örneğin mesela bu Çin Üniversitesi tamam, önemli ee, Fakat e, iktidarların yoğun yapma, çok yapma, bunun asil bir zıddı değil. Asil bir zıddı olmamış ki. yapılan e, yenileri nasıl görüyorsunuz? Teşekkür ederim. Tabii biz hep doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz derken bunun gereğini de aslında yaptık. Birçok muhalefet partisinin yapmadığı, hatta bazılarının bizi bundan dolayı ya Cumhur İttifakı ile anlaşmışsınız diye suçladığı, bazı siyaseti bilen veya akademisyen olanların ya muhalefet dünyanın hiçbir yerinde iktidarı övmez veya doğrusuna doğru demez muhalefetin görevi eleştirmektir diye bize eleştiri yaptığı da oldu ama biz hep bunu devam ettirdik. İşte Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması, askeri vesayetin ortadan kaldırılması, efendim çağ dışı bir başörtüsü yasağının inanç özgürlüğüne kısıtlamaların ortadan kaldırılması, savunma sanayinde şöyle tabii bizim şu anda yüksek teknoloji ürünü ihracat oranımız, ihracatımız içerisinde yüzde üç. Yani bu AK Parti döneminde üçten başlatılıp da %13'e çıksaydı o zaman biz yüksek teknoloji ve savunma sanayinde elektronik alanında çok güzel bir atılım yaptık derdik. Ama bu %3 gelişmiş ülkelerde %50'ye 60'a kadar çıkıyor. Mesela İrlanda'da %60. OECD ülkelerinde de gene %15'ler 20'ler seviyesinde. Dolayısıyla bu son derece düşük. Yani biz bununla ilgili rahmetli bakan Hocamızın Konya adaylığı sırasında söylediği sözü söylüyoruz. Yani bir çiçekle bahar olmaz diye. Yani şu andaki insansız hava araçları, silahlı insansız hava araç çok memnun oluyoruz. Çok seviniyoruz, gurur duyuyoruz. Ama keşke yüz tane böyle firma desteklense ve yüz tane firmamız olsa mesela motor yapabilsek. Çünkü motor yapamadığınız zaman ne helikopteri ne tankı ne uçağı yapabilmeniz ne savaş gemisini yüzde yüz yerle yapabilmeniz mümkün. E yeterli görmüyoruz tabi ama bu adımlar da çok güzel. E bunundan da memnuniyet duyuyoruz. Ama tabi bu global olarak baktığınızda, genel olarak baktığınızda e sanayinin milli gelir içindeki payı yüzde yirmi yüzde yirmiye düşüyor. Yani üretim azalmış milli gelir içerisinde. Tarımın milli gelir içerisindeki payı yüzde on yüzde altıya düşmüş. E yüksek teknoloji ürünü ihracat oranınız yüzde 3 gibi bir seviyedeyken yani sadece bir firmanın İHA yapmasıyla Türkiye bu alanda ilerledi veya gerekeni yaptı demek tabii ki mümkün değil. Yine iktidarın mesela Kıbrıs'la ilgili konuda da desteklediğimizi ifade ettik. Zaten Kıbrıs'ın kurtuluş yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine Kıbrıs'ta da bulunduk. Yani iktidar şu son noktada, hayır biz Rumlarla artık bir araya gelmiyoruz. Orada iki bağımsız devlet olarak adada varlığını sürdürecektir. Dediği zaman e biz de zaten yıllardır bunu söylüyorduk, çok doğru bir noktaya gelindi, tebrik ederiz, teşekkür ederiz diye de ifade ettik. Bundan sonra da yine tabii aynı şekilde devam edeceğiz. E zaten böyle olduğu zaman söylediğiniz sözün de aslında bir etkisi ve faydası oluyor. Ee, bir tarafa tam olarak e, angaje olursanız e, doğru da söyleseniz diyorlar ki ya bu zaten oranın ne dese noter gibi onaylayan bizden veya tamamen yanlış her şeyi çok kötü dediğinizde de bu sefer gene inandırıcılığını kaybediyor. E, doğruya doğru yanlışa yanlış diyen bir e, unsurun bir partinin aslında sözleri daha da e, kıymetli oluyor diye düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Herhalde başka soru da yoksa tamamlayabiliriz ama tabii vakti olanlarla da çay Çabımız içebiliriz. Var.